Şehir Otogaz herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size Cangaz marka kitlerden bahsedeceğim. Cangaz'ın bugünkü tanıtım videomuzda CG24'ten bahsedeceğim size arkadaşlar. Cangaz markasını son zamanlarda e, sık sık duymuşunuzdur belki. Gerek sosyal platformda olsun, gerek e, yaptığımız montajlardan olsun. Cangaz'a e, son zamanlarda atılım yapan bir kit diyebilirim. E, gerek fiyat performans olarak, gerek kalite olarak ve e, gerekse de müşteri memnuniyeti adına Cangaz gerçekten e, son zamanlarda adını sıktıkta duyurmaya başladı. Bu kitimiz Cangaz'ın CG24 kiti arkadaşlar. Bu Cangaz'ın fiyat performans ürünü diyebilirim. Bu kitimizi ortalama aşağı yukarı enjeksiyonlu 4 silindir MPI motorları da e, maksimum seviyelerde 140-145 beygire kadar bu kiti gönül rahatlığıyla uygulayabiliyoruz bu kitimizde orijinal e, yine Cagras'ın kendi ürettiği 3 omuzunda çok güzel bir enjektörü var yine elektronik ikisi olsun regülatörümüz ortalamada e, aşağı yukarı 2.000 motor 140-145 beygire kadar da regülatörümüz sorunsuz bir şekilde bize %100 performans veriyor e, gaz kesicimiz olsun Gaz olsun, elektrik ökümüz olsun, kit gerçekten sorunsuz ve çok şık. Ee, Sağolsunlar e, kitin içinde eksiz bir şekilde bize A'dan Z'ye her şeyini yolluyorlar. Bize sadece burada profesyonel bir şekilde montajını yapmak ve akabinde güzel bir aferayla aracımızı burada uğurlamak kalıyor. Hangi arabalara bu kitin olacağından bahsetmek gerekirse e, videonun başında da söylemiştim. Ortalama aşağı yukarı 4 silindir. E, Sıralı olacak aracımız 4 nokta enjeksiyonlu olan tüm araçlarda bu kitimizi gönül rahatlığıyla uygulayabiliriz arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.